Arkadaşlar selamlar, e, YouTube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. E, 2000 model e, 1.6 RT Alize, e, Renault, Europa bir aracım var. Bunun benzin filtresini değiştireceğim. E, bununla ilgili yer konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Nerede internetten baktığım videoların hiçbirisinde göremedim. E, bazıları bildiğiniz üzere motorun içerisinde bazıları da deponun altında oluyor. E, sanayide bile sağlıklı bilgi veremiyorlar yeterince nerede olduğunu karbüretörlü modellerde genelde şu kısımda şu boşluk bir yerde bırakıyorlar. Bununki kolay. Bizim enjeksiyonlu olan aracımızda e, deponun alt kısmında bir kapak var. Orada kalıyor. Sağ tekerin altında şöyle göstermeye çalışacağım. Şu kapağın altında kalıyor arkadaşlar. Şu aradan görünüyor, bilmiyorum. Burada rekorları falan vermesi lazım zaten. Benzin filtresi burada. Sağ tekerin hemen ön kısmında kapağın altında. Ulaşması zor olduğu için çoğunlukla kimse bunu değiştirmeye yanaşmıyor. uğraşmak istemiyorlar. Ancak yakıt, yakıt tüketiminde çok fazla bir fayda sağladığını düşünüyorum ben. Özellikle aracın sabahları ekran çalışmasına çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. E, bu gösterdiğim yolu izleyerek siz de kendiniz değişebilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil zaten. E, videomuzun sonuna geldik. Eğer size faydalı olduysa kanalımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Takip ederseniz bundan sonraki videolardan daha çok haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.